Merhabalar, bu videoda Venüsün 4 ve 5 Mayıs tarihindeki etkileşimlerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz tutulma hattına girdik, ee, zaten tutulmayı detaylı bir şekilde değerlendirdiğim bir video var, haftalık yorumlarda da bahsettim, aylık yorumlarda da bahsettim. O yüzden bu videoda tutulmadan bahsetmeyeceğim. Sadece bu tarihlerde tutulmadan münferit olarak ama tabii ki tutulmanın enerjisinde de etkileyecek, e, venüsün açılarından bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi kanala abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Dedikten sonra hemen Venüs'ün etkileşimlerine geçelim. Ee, Venüs 4 Mayıs tarihinde Neptün'le bir kare görünüme giriyor arkadaşlar. 26 derece ikizler ve 26 derece balık burcunda. Özellikle Venüs'ün ikizler enerjisi bizim biraz daha ikilemlerimizin aktif olduğu, kafa karışıklığımızın belirsizliğimizin hakim olduğu bir süreçten geçtiğimizi gösteriyor ve venüs ikizler burcunun artık sonlarına yaklaşmış vaziyette neptünle yapacağı kare görünüm aslında mayıs ayının ilk 10 gününü ve akrep burcunda yaşanacak tutulma döngüsünü doğrudan etkileyen bir görünüm. Burada bir takım belirsizliklerimiz var. Kafa karışıklığımız var. Ne istediğimizden emin olamıyoruz. Kendimizi halsiz, mutsuz, yorgun hissediyoruz. Hayattan tat ve keyif alamıyoruz. Sevilmiyor, değer görmüyor gibi hissettiğimiz bir süreç var. Yani burada yeterince sevgiden yana beslenemediğimiz. Veya gerçekten sevildiğimizi düşündüğümüz ama yanıldığımız veya sevilmediğimizi düşündüğümüz ama yanıldığımız, belki bir takım ikilemler içerisinde kaldığımız, parasal konularla ilgili belirsizliğin hakim olduğu, hayat enerjimizi, motivasyonumuzu çok fazla yükseltemediğimiz ve günlük hayatın akışı içerisinde toparlanmakta zorlandığımız süreçleri işaret ediyor. Özellikle değişken burçların son 10 derecesi yani kizler, balık, başak ve yay burçlarının son 10 derecesinde kişisel gezegenleriniz varsa, örneğin buraya bir de Mars kareliyorsa e, <gülüyor> değmeyin keyfine diyeceğim. Tabi ilişkilerle alakalı yanılsamalar, aldanmalar, e, kafa karışıklığı, yanlış anlaşılmalar gibi temaları da tetiklemekte. E, dolayısıyla burada e, kendi algılarımızı da tespit etmekte zorlandığımız gibi duyduklarımızdan da Hemen emin olmamamız gereken bir süreç var. Zaten halihazırda Merkür Retro biliyorsunuz ama bir taraftan da Hem Plüton Retrosu başladı henüz hem de tutulma bandındayız. Yani bir taraftan da sıkışan sıkıştıran patlayan enerjiler var ve tüm bunların içinde kendimizi değersiz hissetmemiz, kendimizi sevilmiyor hissetmemiz, kendimizi bereketsiz hissetmemiz e, bu işin biraz böyle cebası olacak gibi gözüküyor. Tabi burada e, şunu da unutmamakta fayda var. Yani kara görünümler bizi bazen de harekete geçirir. Ne gibi konularda harekete geçirir? Örneğin idealindeki bir ilişki vardır. Bunu yaşamak istiyorsundur ama şartlar çok zordur. Bunun için hayaline ulaşmak için harekete geçersin. Bununla beraber e, parasal konularla ilgili, kariyerinle ilgili bir takım planların, hayallerin, hedeflerin var. Ee, belki fikirlerin var ama bunları icraata koyamıyorsun belki kendine güvenmiyorsun veya farklı bir alternatif var kafanda acaba ona mı, enerjimi yansıtsam enerjimi ya enerjimi yansıtsam sermayemi hangisine harcasam emeğimi zamanımı hangisine harcasam diye düşündüğünüz konularda aslında kararsızlığın en büyük zaman kaybı olduğu süreçlerden geçeceğiz ama net karar vermekle alakalı da e, daha objektif bir yaklaşım benimseme kıymetli olacaktır çünkü artık Venüs 8'lerde tabi ki biraz bu mantık ve hava enerjisinin hat safhası ve Venüs enerjisiyle birlikte kombinasyon içerisinde olduğunda aslında aşka veya parasal konulara çok fazla mantık yürütmenin de bir anlamı olmadığını gösteriyor yerleşimler. Yani buradaki durum şunu anlatıyor ki evet bir takım konularda sıkışmış hissediyorsun. Bir takım konularda bunu almış hissediyorsun biraz depresif bir enerjiyle getiriyor arkadaşlar bu yerleşim ama e, bu kadar akıl yürütmek bu kadar zihin yürütmek bu kadar mantık perspektifinden bakmak bu konulara doğru mu acaba? Yani kalbinden geçen ne? ne? Çünkü Neptün'ün burada vertex noktasıyla kavuştuğunu görüyoruz. Yani burada bu dönemde karşınıza çıkan ve kafanızı karıştıran insanlar varsa aslında kadersel olarak karşınıza çıktılar ve serestede tam karşıt görünüm yaptıkları için yani sizi besleyen şey nedir? Siz neden besleniyorsunuz? Veya bir şeye umut bağladıysanız bir şeye anlam yüklediyseniz gerçekten temel konu bu mu yoksa daha derininde başka bir konu var mı bunları göstermeye çalışıyor e, sistemin mesajı baktığımız zaman yine sanatsal konularla ilgili kadınlarla ilgili ilişkilerle ilgili mali konularla ilgili bir taraftan da hayallerin için harekete geçmelisin önce netleşmelisin sonra da harekete geçmelisin diyen bir enerjiden de bahsediyoruz arkadaşlar yani e, buradaki en büyük sıkıntının ikilemde kalmak ve kafa karışıklığı olduğunu söyleyebilirim. E, farklı alternatifler ve seçenekler durumu fazlasıyla zorlaştıracak gibi de gözüküyor açıkçası. Gün içerisinde aynı zamanda ayında Venüs'te çok güzel bir konta olacak. 4 Mayıs tarihinde. E, özellikle e, bu etkileşim Günün ikinci arasında yani öyle saatlerinde yoğunlaşmaya başlayacak. Aslında bu hissiyatla beraber yani Ay'ın Terazi burcundaki desteğiyle beraber şunu da keşfedeceğiz yani ilişkilerden yana, ortaklıklardan yana, evliliklerden yana beslendiğimiz veya beslenemediğimiz kaynaklar nelerdir? O kafamızdaki karışıklık, belirsizlik, puslu hal aslında tamamen bir elizyon olabilir yani bize kendimizi kötü hissettiren durum. Tamamen gerçeklikten kopuk olabilir ve ay burada bunu e, aslında bizlere gösterecek. Yani senin ilişkideki ihtiyacın nedir, senin mevcut ilişkindeki pozisyonun nedir, bunu nasıl geliştirebilirsin, bununla alakalı bir hayalin, bir idealin varsa bu konuda e, gökyüzünün desteğini arkana nasıl alabilirsin gibi bir gündemden de bahsediyoruz. Şimdi bu işin e, can sıkıcı kısmıydı. Gelelim işin keyifli kısmına. Ee, 5 Mayıs tarihinde sabah saatlerinde yani 4 Mayıs akşam saatleri 5 Mayıs sabah saatleri aslında hemen hemen zaten dediğim gibi Mayıs ayının ilk haftası bütün bu gezegensel etkilerin e, hissedildiği bir hafta olacak ama yine de tam tarihleri vermeye çalışıyorum. 5 Mayıs tarihinde de Venüs 1 derece ilerlemişken 27 derece ikizler burcuna geçmişken Jüpiter ile 1 açı yapacak. Şimdi Jüpiter koç enerjisi ki yavaş yavaş artık Kuzey ay düğümüne yaklaşıyorlar. <gülüyor> Oldukça enteresan süreçler yaşatacaklar bize yaz aylarında. Burada Venüs Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman bu iki iyicil gezegenin aslında bize bir takım güzel haberler, güzel ilhamlar getireceğini de görüyoruz. Yani evet Neptün kafamızı karıştırıyor olsa da veya halsiz hissediyor olsak da bu ışıklık sistemimizle alakalı sıkıntılar olsa da yani bir şeyler istiyorum hayal ediyorum ama kolumu kaldıracak halim yok. Evet karşımda bir takım seçenekler var ama planlarım da var. Bunlar için ne yapacağımdan emin değilim. En iyisi bu şekilde kalsın dediğimiz noktalarda Jüpiter'in desteği geliyor. Ve içimizdeki sevgiyi, coşkuyu, o yaşam enerjisini e, biraz toparlamaya başlıyor. Ve burada özellikle iyi şans, e, aşka dair gerçek aşk, iyi gelen aşk, parasal anlamda bir takım fırsatlar... E, Özellikle yabancı kültürler, yeni fikirler, yeni bakış açıları, seyahatler, entelektüel paylaşımlar, sanatsal paylaşımlar noktasında çok keyifli bir süreci yansıtacaktır. İlişkilerde arkadaşlık, paylaşım, romantizm bunlar yeniden toparlanmaya başlayacaktır. Aynı zamanda tabii ki güzel teklifler, görüşmeler, anlaşmalar. Ee, tarafların birbirine hoşgörüyle yaklaştığı bağlantılar, neşe, coşku, bereket, bolluk gibi e, sembolizmalardan bahsedebiliriz. Cömertlik de oldukça aktif olacaktır arkadaşlar. Yani benim elimde bunlar var. Ben bunları paylaşmak istemiyorum. Halim yok enerjisinden çıkıp e, aslında daha bağışlayıcı, daha affedici, daha hoşgörülü, daha cömert olacağımız bir süreci de tetikliyor bir taraftan tabi bugün tutulma etkisine girdiğimizde unutmamalıyız tutulma biraz sert akrep enerjisini baskın bir şekilde hissediyoruz ama buradaki dereceler biraz farklı olduğu için herkes de tutulmadan aynı oranda etkilenmeyecek bu bahsetmiş olduğum etkileşimlerden de aynı oranda etkilenmeyecek zaten burçları ve dereceleri söyledim dolayısıyla Hayatımızdaki belirsizlikleri, kafa karışıklığını, yoksunluk hissiyatını çözebilmek adına aslında Jüpiter'in desteği yani okuduğun bir kitap, karşılaştığın bir insan, karşındaki insanların sana sevgiyle kucak açması, hoşgörülü yaklaşması, kalbini açabilmek, elindekini paylaşabilmek veya dediğim gibi entelektüel paylaşımlar, felsefi paylaşımlarda bulunabilmek aslında hayatın o tatlı ve keyifli taraflarını keşfedebilmek ki Şöhretle ilgilidir bu yerleşim. Burada e, aslında durumun o kadar da sıkıntılı olmadığını tamamen bizim ilizyonlarımız ve bizim e, kendi kafamızda kurgulamış olduğumuz senaryolardan ibaret olduğunu fark ettirecek bir yerleşimdir arkadaşlar. Dediğim gibi tutulmayı hiç bu videoya katmıyorum. Tutulma videosunu bilahare dinlersiniz. <gülüyor> Zaten diyorum dinleyenler bir pişman dinlemeyenler iki pişman yani tutulma biraz sert zaten bunlardan bahsediyoruz bu etkilerde bu hafta itibariyle gelişiyor ama her ne olursa olsun tamamen bir sonuç evresine doğru da gidiyoruz arkadaşlar 2023 senesi bize artık bir şeyleri zorla yaptıracak gibi de gözüküyor bakalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram astroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Güzel günler olsun. Hoşçakalın.